Merhaba arkadaşlar, ben harita Mühendisi Tolga Yılmaz. Bugün size imar Barışı hakkında bilgi vereceğim. İmar Barışı ilk olarak 6 Haziran 2018'de yapı kayıt belgesi alınmasına ilişkin usul ve esasları açıkladığı yönetmelik ile başlamıştır. Nedir bu yapı kayıt belgesi? Vatandaşın kendi E-Devleti üzerinden kaçak binasına belli parametreleri girerek giriş yapmasıdır. Ee, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşama nedir? Zemin tespit tutanağının hazırlanması ve mimari projenin çizilmesi. Zemin tespit tutanağını harita mühendisi hazırlar. Ee, hassas ölçüm yapılır. Binanın parseliyle binanın oturumu tek bir kroki üzerinde gösterilir. Basitçe böyle tanımlayabiliriz. Daha sonra mimar eve gelerek iç duvarların çizimiyle bir röleve bağlıdır. Bu röleveyi çizer ve bu röleve hazırlanır. Daha sonra harita mühendisi zemin tespit tutanağını kadastroya gönderir. Orada kontrolden geçer. Kontrolden geçen dosya tapu müdürlüğüne iletilir. Tapu müdürlüğüne daha sonra mimari proje verilir ve kat mülki tapular çıkar. Yapı kayıt belgesi Almak şu açıdan önemlidir. Ee, kaçak bir bina yapmışsanız, bu binaya yapı belgesi aldığınız zaman bu binanın oturma izni yerine geçer. Ama bir tapu değildir. Her dairenize kat mülkiyetli tapu almak için zemin tespit tutanağı ve kat ve mimari proje çizdirmeniz gerekir ki kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Şimdi yapı kayıt belgesi nasıl alınır? Bunu göstereceğim size birazdan bilgisayardan. Evet arkadaşlar, şimdi size örnek bir yapı kayıt belgesi girmeyi göstereceğim. Önce Türkiye Govt. TC kimlik numaranız ve giriş yapıyoruz. Sonra arama butonuna imar dövüyorsunuz. İmar görüşü başvuruları sorgulama sekmesine giriyoruz. Buradaki bu yarıları okuyoruz. Ben daha önce okumuştum. Burada eskiden yaptığımız bir e, yap kayıp belgesi başvurusu var. Biz bunu ödedik. Burada yazan şu ve yap kayıp belgemizi aldık. İsterseniz size örnek olarak gösterebilirim. Şimdi bir tane daha giriş yapacağız. Geri diyelim. Burada yapı kayıt belgesi de son gelen özellikle beraber güncelle butonu var. Buradan yanlış girdiğimiz bilgileri de güncelleyebiliriz. Evet arkadaşlar burada da görüyorsunuz. E, imar Barışı sürecinde son ödeme tarihi 31 Aralık. Son yapılan güncelleme ile son başvuru tarihi de 31 Aralık çekildi. E, şimdi yeni başvuru diyoruz. Burada tekrar uyarıyoruzlar var. Ben bunun daha önce okumuştum. Siz de detaylı okuduktan sonra Okudun ve kabul ediyorum tikini işaretleyip Devam ete basıyorsunuz. Burada kişinin bilgileri var. Yapının yapı kullanma izin belgesi var mı diyor. Yok. Aykırılığın, tam, aykırılığın kapsamı Yapının tamamı Enerji üretim tesisi iskele liman tersane, istinat duvarı Dolgu alanı Havuz Sporsalları ve benzleri bina niteliğinde olmayan yapılar. İbadethaneler, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları demiş. Bizimki basit iki ka bir kaçak bina. Bu yüzden yapının tamamı diyorum. Yapının tamamının kullanım amacı. Konut, ticari veya karma. Konut artı ticari. Bizimkisinin tamamı konut amaçlı kullanılıyor. Devam ete basıyorum. İl diyor. Yerimiz Bursa'da, Osman Gazi, Yunuseli, İtalya sokak olmasını aldım. 16. Evet, ada parsel numarasını tabudan bakabilirsiniz arkadaşlar. Toplam yapı alanı dedi. Ben bunu daha önce evin içerisinden en boy olarak Ölçtüm, ee, duvar paylarını da kattım ve hesapladım, toplam yapı alanımız 211 m², toplam bağımsız bölüm sayımız 2, yani 2 tane kat var, her katta tek daire var, toplam 2 daire var, bağımsız bölümden kastı daire, arsa birim değeri TL bölü metrekare, burada bize binamızın oturduğu arsanın Reich bedelini soruyor arkadaşlar. Şimdi size onu bulmayı göstereyim. Google'da oturduğunuz ilçenin adını yazıp Raiç Bedel Gert diye aratırsanız burada Türkiye.gov.tr adresinde de çıkar. Belediyenin kendi sayfasında da çıkar. Çıkmayan küçük belediyeler olabilir. Bunları da gidip belediyeden öğrenirsiniz. Ben belediyemiz sisteminden bakmayı tercih ediyorum. Bursa'da genelde her belediyemizde bu sistem mevcut. Bir daha bulacağım. Sokak bazında bir ait bedel verdi bana 300 TL diye. Ben bunu buraya koyuyorum. Tamam. Girildikten sonra mavi tıklar çıkıyor gördüğünüz gibi. Yapının bulunduğu arsanın yüz ölçümü diyor. Şimdi bizim arsamız Parsat sorgu diye bir programımız var. Bunu da kullanmayı ihmal etmeyin. Çok işe yarar bir programdır. Buradan ilçe seçiyorsunuz, ilçeyi seçiyorsunuz, mahalleyi seçiyorsunuz. Kapıda yazan ada parselinizi yazıyorsunuz. Ve sorgula dediğinizde karşınıza çıkıyor. Burada üstüne tıkladığınızda parsel hakkındaki Birçok bilgiyi burada burada bulabilirsiniz. Mesela bizim parsel alanımız 615.84 m². Ama burası hisseli bir yer olduğu için biz buranın 95.37 m²'sini kullanıyoruz. O yüzden ben de 95.37 yazacağım. Yapı sınıfı sormuş. Bir iki kat. Tarım amaçlı kullanılan yapıları 200 TL bölü metrekareden alıyor. 1-2 katlı binaları 600 liradan, 3-7 katlı binaları 1000 liradan, 8 ve daha üstü yüksek katlı binaları ise 1600 liradan alıyor. Lüks binalar, Villa Alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar varsa kaçak, tamamı kaçak veya kısmi kaçak olan metrekaresinde 2000 liradan çarpıp bir bedel ortaya çıkaracak bize. Bizimkisi 2 katlı bir bina. Hazine mülkiyet değil, özel mülkiyet. Arkadaşlar şurada 1 metrekare hata yapmışım. Hemen onu düzelteyim. Tabanımı 96 hesaplamıştım. 95 olması gerekecek. Üst katı 115 metrekare. Toplam 210 metrekare yapı alanım var. Evet, aykırılığın niteliğine de kısaca binanın tamamı diye yazarsam yeterli olacaktır. Bir de yapıya ait fotoğraflar diye bir kısım var. Buraya da en az bir, en fazla iki fotoğraf isteniyor. Ben buraya bir fotoğraf ayarlamıştım. Şimdi arşivimden onu çıkaracağım, ekleyeceğim. Tamamdır, şimdi devam et butonuna basacağım. Burada bana bilgilerin doğruluğunu bir teyit et diyor. Sadece göz gezdiriyorum, başvuru diyorum, başvurumuz alındı diyor, başvuruyu onaylamadan önce iptal edebilir veya incelleyebilirsiniz diyor, ben başvuruların kısmına gidiyorum, burada başvurum henüz gözükmemiş, biraz beklememiz gerekecek Evet arkadaşlar, sayfayı birkaç defa yeniledim ama henüz düşmedi. Düşmediği için size farklı bir şey göstermek istiyorum. Yani ne kadar ödeyeceğimizi buradan da görebiliriz. Google'a hesaplama yazdığımız zaman bizi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hesaplama ekranına yönlendirir. Buradan da hesaplayabiliriz ne kadar harf çıkacağını yapının tamamı için başvurdum. Tamamı komuttan oluşan bir yapı olduğu için birinciyi tıklıyorum. Hesaplama diyorum. Toplam yapı alanı 210 m²'ye giriyorum. Yapı sınıfına 1 katlı giriyorum. Arsa iz ölçümünde hisse payım kadar gireceğim. 95.37. Arsa birim değerini 300 liradan daha önce baktık rayiç bedele gördüğümüz gibi girdim. Toplam bağımsız bölüm adedinde iki kiriyorum. Hesapla dediğim zaman burada yapı kayıt belgesi bedeli çıkıyor 4.638 lira ve bağımsız bölüm başına konut başına çıkan tutar budur. Her daire başı ödenicekse bu tutar. Her dairede bu çıkacak. Toplam binanın yapım maliyeti de bu. Evet arkadaşlar e giriş yaptığınız kişinin cep telefonuna mesaj gider. Ödeme tutarı hakkında. Bu tutarı ödendikten sonra 1-2 gün içinde yapı kayıt belgesi çıkar. Yapı kayıt belgesi çıktığında da kat mülkiyeti aşaması için bir harita mühendisine veya mimara başvurabilirsiniz. İyi günler dilerim.